The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Evet, merhaba, ben Halil İbrahim Mungan. CFD mühendisi, mühendisi olarak görev yapıyorum, informatik firmasında. Daha öncesinde savunma sanayi de CFD mühendisi yapmıştım. Bugünkü webinarımızda ansis CFD'stan bahsedeceğiz. Turbo makinalara özelleşmiş bir CFD yazılımı. Şöyle başlayalım dersiniz. İlk olarak e, turbo makinaların, daha doğrusu CFD'nin turbo makinalardaki öneminden bahsedeceğiz. Daha sonra CFD neden CFD'sin, CFD'sin bu turbo makinalardaki öneminden bahsedeceğiz. Daha daha sonrasında kabiliyetlerden bahsedeceğiz. E, CFD'ye münhasır kabiliyetler bulunuyor. Son olarak bir demo çalışmasıyla webinarınızı bitireceğiz. Neden CFX kullanılıyor? Biz tasarladığımız aslında bu her makine her ürün için geçerli. Tasarladığımız her şeyde akışkanı daha iyi kontrol etme arayışımız bulunmakta. Bu her şey için geçerli. Turbo makinalarda da özellikle verimliliğin tamamen akışkan üzerinde olduğu turbo makinalar gibi ürünlerde bu ihtiyacımız daha fazla oluyor. Mesela e, şu sağ tarafta bir resim görüyorsunuz. Burada e, bir kanat kanatların olduğu e, dönem bir cisim var diyelim. Bunun üzerine binen yükler, e, da, daha sonrasında çıkış tarafında siz elde edeceğiniz e, hız profili, sıcaklık profili, basınç profili, bunlar önem kazanabiliyor. Ve bunların aslında bizim istediğimiz şartlara yakın olmasını belirleyen şey de verimlilik diyoruz. Verimlilik, e, safety analizlerinin en önemli amaçlarından bir tanesi. Tabi sadece bunlarla da sınırlı değil. Bazen turbo makineler dediğimiz şey, rotor ve stator iki mekanizmanın bir araya gelerek oluşturduğu e, sistemler de olabiliyor. Bu sistemler arasında... Tabii böyle ikili mekanizmalar kurduğunuz zaman probleminiz daha karşı, karmaşıklaşabiliyor. Yani buradaki e, rotorun dönüş hızından tutun da e, aralığa kadar bütün e, parametreler sizleri bekliyor aslında. E, Girdapların bir taraftan bir tarafta aktarılması bile verimliliği etkileyen önemli parametrelerden biri. Peki CFX bu ihtiyaçlarımızın neresinde duruyor? E, i̇çerisinde bulundurduğu araçlarla işte bu problemleri daha iyi tanımlamamıza, daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde tanımlamamıza yardımcı oluyor. Ee, Tabi sadece fiziği tanımlamak adına değil, aynı zamanda nümerik şemalarla da e, sizin normal şartlarda karşılaşacağınız e, hataları, nümerik hataları e, burada kolaylıkla giderebilmeniz mümkün. Hem steady hem unsteady olarak e, akış analizlerinizi yapabiliyorsunuz ve burada da aslında e, önemli araçlar mevcut. Birazdan onlara da geleceğiz ve e, biliyorsunuz yani kanat profilleri karmaşık profillerdir CFD e, analizleri için burada hem mesh anlamında olsun hem çözme anlamında olsun e, iyi sonuçlar alıyoruz. Kabiliyetlerden bir tanesine bahsedelim bundan bunlardan kanat tasarım optimizasyonu. Normalde bir CFD analizini nasıl yaparız? Bir CAD geometrisini alırız. Daha sonra artık kullandığımız CFD yazılımının varsa eğer bir mesh, mesh aracı orada meshleriz, Daha sonra da çözeriz. Fakat CFX'in yanında var olan araçlardan yani bledgen ile kavramsal tasarım yaparsınız. Daha sonra turbogrid ile sadece e, turbo makineleri özelleşmiş bir e, meş aracı diyelim. Orada meşinizi yaparsınız ve daha sonra da çözebilirsiniz. Hem sonuçlar kısmındaki parametreler hem e, kullanmak istediğiniz araçları size doğrudan sunabiliyor. Tabi bir de aeromekanik kısmı var. Aeromekanik kısmında e, sadece akışkan üzerinde değil aynı zamanda Kanatlarınıza binen yükün, kanatlarınızın ne kadar aşındığı, işte kavitasyona maruz kalıyorsa bunun fiziksel sonuçlarını kontrol etmenize yarayan bir analiz diyebiliriz. Burada da önemli araçlar mevcut. Mesela demin net bahsetmiştik, zamana bağlı ve zamandan bağımsız analizleri yapabiliriz. Özellikle burada transient blade roll metodu var. Bu ne işimize yarıyor? Normalde biz zamana bağlı bir analiz yapmak istersek, yani e, günün sonunda bir hareket elde etmek istersek, buradaki e, bütün permanınin hepsini de tasarlamamız gerekiyor bir hareket elde etmek için. Fakat e, transient blade roll ile e, tek bir geçişi tanımlayıp, yani bir rotor bir statoru ve arasından da tek bir geçişi modelleyip, çözüp ve bu şekilde zamana bağlı bir analiz yapabiliriz. Hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem daha iyi bir e, incelememiz için e, daha iyi bir olanak sağlıyor. Bir de türbülans modelleme var. E, normalde bildiğiniz gibi klasik türbülans modellerimiz var bizim. k epsilon metodu, işte K-Omega metodu. E, ANSIS'in yeni çıkardığı bir e, türbülans modellemesi bulunuyor, işte GECO modeli. Bu GECO modelinde normalde siz bir çalışma yaptığınız zaman ne yaparsınız? Elde ettiğiniz, tamamen elinizde olan güvendiğiniz deneysel veriler ya da başka yazılımlardan elde ettiğiniz verileri burada doğrulamak için farklı farklı türbülans modellerini denemelisiniz ki doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Fakat geko modeli ile içerisinde bulundurduğu konfigürasyon olanağı ile diyelim, kat sayıları düzenleyip bu şekilde istediğiniz sonuca gidebilmeniz mümkün. Tabii bir de e, özellikle pervane e, tasarımlarında deniz altındaki de pervane tasarımlarında kavitasyon bizim için e, önemli bir e, handikap diyelim. Burada kavitasyondaki kavitasyon sonucu oluşan baloncukların modellenmesi e, önem arz ediyor ve CFX içerisinde yer alan e, araçlar sayesinde buradaki modellemeyi çok doğru bir şekilde e, tanımlayabiliriz. Son olarak son olarak ne diyeceğiz? E, geniş bir modelleme malzeme modelleme e, veri tabanına sahip. E, sunumumuz aslında CFX için bu kadardı. Şimdi e, demo sunumumuza geçeceğiz. Birinci, burada iki tane e, durum çözeceğiz. Bakalım, çözeceğiz. Birinci durumumuzda şöyle eksenel türbin görüyorsunuz. E, belli bir parçası çizilmiş, belli bir bölümü gösterilmiş. E, bun, bunların bunlardan stator, 36 kanat statora ait, 40, e, 42 ro, kanatta rotor'a ait. E, rotor bin, 3500 dakikada 3500 e, dönecek ve e, düzgün bir girişimiz yok. E, bir fonksiyon tanımlayacağız giriş ve çıkış profilleri için. Bunları da göstereceğim. Daha sonrasında bu e, case'i çözdükten sonra bir de e, soğutma kanalları ekleyeceğiz kamatları. Bu şekilde e, sonuçları izleyeceğiz. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle dilerseniz ilk başta çalışma klasörümüzdeki dosyalara bakalım. Şöyle iki tane Domainimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi stator, bir tanesi rotor. Bunları analiz yazılım içerisinde birleştireceğiz. Bir de şöyle excel dosyaları görüyorsunuz. Bunlar da bizim giriş ve çıkış koşullarımıza profilleri. Mesela girişimiz için iki tane parametremiz var. Durma basıncı ve durma sıcaklığı. Bunlar R'ye bağlı yani yarıçap'a bağlı olarak değişiyor. Bir de ne var? Çıkış için var çıkış içinde sadece statik basıncımız var yine e, yarıçapa bağlı olarak. İkinci durumumuz için yani ikinci kezimiz için de bir profilimiz var. Bu soğutma kanallarının lokasyonu ve e, koşullarıyla alakalı şöyle gördüğünüz gibi 3 tane var. Pressure surface, e, suction surface ve hub cooling diye. Bunları da analiz içerisinde göreceğiz birazdan. Buraya kadar sorumuz olan, sorusu olan varsa chat bölümüne yazabilir. Şimdi ilk olarak ne yapıyorum? Bakın şuradan Working Directory'den çalışma klasörümü belirtiyorum. Şuradan çalışma klasörümü belirttim. Choose dedim. Normalde bizim ne yapmamız gerekiyor? Turbo Grid'e basmamız gerekiyor ki ilk başta meşleme işlemini yapalım. Fakat bizim zaten elimizde olan domainlerde mesh mevcut. Dolayısıyla CFX Play'e tıklıyorum. Şöyle karşıma ekran açıldı. Buradan ne diyorum? New Case diyorum ve Turbo Machinery'yi seçiyorum. Şöyle ekranım geldi. İlk başta hızlı bir modelleme yapacağız. Yani buradaki yapacağımız modellemeyle her şey bitmeyecek. Makine tipimiz eksenal türbin demiştik. Ve zamandan bağımsız bir analiz yapacağız. Devam ediyorum. Şimdi buraya rotor ve stator eklememiz gerekir. İlk başta stator ekleyelim. Şöyle sağa tıklıyorum. Add component dedikten sonra Stationery'e tıklıyorum. Okey diyorum. Burada stator için Domain'i seçtim. Şöyle gördüğünüz gibi ekrana da geldi. Bir de Rotor'u tanımlayacağım. Şöyle sağa tıklıyorum. Add component dedikten sonra Rotating'e Okey diyorum. Benim 3500 delirdi dakikada. Onu seçtim. Bir de Rotor'un Domain'i seçiyorum. Open diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ikisi de geldi. Burada yaptığımız sıralama önemli. Çünkü arayüzlerin doğru bir şekilde oluşması için sıralamayı doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Şimdi dediğimiz gibi ne yapacağız? Fizik tamamlaması yapacağız. Basit bir şekilde. Burada referans basıncı 0 ATM olarak girdim ve türbülansı Shear Stress Transport olarak girdim. Şimdi elimdeki çıkış ve e, giriş verileri nelerdi benim? Toplam basınç, toplam sıcaklık ve çıkışta da statik basıncım vardı. Oysa ona göre ben buradaki seçeneği seçiyorum. Şöyle bana geldim. 169 bin Pascal olarak girdim. Tabii pasca olarak geleceğim. Şöyle 306 2000 diyorum. Ve çıkışım içinde ne diyorum? 110 bin diyorum. Okay. Bu elimdeki değerlere göre. Devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arayüzlerimiz bu şekilde. Sınır değerlerimiz de bu şekilde. Sınırlarımız. Finish diyorum ve Artık modellememe başlıyorum. Şimdi ilk olarak biz ne demiştik? Profil tanımlaması yapacağız demiştik. Dolayısıyla ilk başta dosyalarımızı ne yapmamız gerekiyor? Okutmamız gerekiyor. Şöyle. Tools bölümünden initialize profile data'ya tıklıyorum. Ve buradan dosya seçimi için Browse'a tıkladım. Ve bakın buradan inlet'e tıklıyorum. Open diyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın iki tane dosyamı okudu. Durma basıncı ve durma sıcaklığı, buna apply diyorum. Bir de çıkış için profil tanımlaması yapacağım. Yine browse diyorum, outlet profili tıkladım, open dedim. Burada da gördüğünüz gibi ismi outlet olan bir fonksiyonum var ve sadece statik basıncımı içeren bir fonksiyon. Apply diyor. Şimdi bunu girilen fonksiyonlar nerede görebilir? Şurada bakın, user function'dan. Görebilirsiniz. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Sadece biz e, yazılım içerisinde bu iki fonksiyonu tanımadık. Fakat e, sınırlara bu fonksiyonları daha uygulamadık. Nasıl uygulayacağız? Şöyle inletimiz e, stator tarafında. Rotor tarafında da çıkış e, bölümümüz bulunuyor. Şu S1 inlet'e sağ tıklayıp edit diyorum. Şimdi buradan ne yapacağım? Use profile tıkladım. Ve e, fonksiyon ismi Inlet olana tıklıyorum. Generate values dedim. Peki nasıl bir profil var? Bunu renklendirmek istiyoruz. Yani görmek istiyoruz pencerede. Şöyle bir yakınlaştıralım. Plot options'a tıkladım. Aktif hale getiriyorum. Relative Pressure'dayken, Apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bizim bu şekildeydi. Bakın şöyle R'ye bağlı olarak Basınç mı görebiliyorum. Bir de toplam basınca baka, Toplam sıcaklığa bakalım. Şöyle toplam sıcaklığa basıyorum. Apply dedim. Bu da bu şekilde. Çıkış için de aynı şekilde tanımlama yapacağız. Şöyle buraya geldim. Yapacak başka bir şeyim yok. Okey diyorum. Aslında bir saniye şurada. Ne yapacağız? XNL olarak hız tanımlaması yapacağımız silvektörü de tanımlamamız gerekiyor. XNL komponent 1, 0 ve 0 olarak girdim. OK dedim. Bir de outlet için tanımlama yapacağız. R1 outlet'e sağ tıklayıp edit diyorum. Buradan stationary rotating olarak değiştirdi. Ve aynı şekilde use profile data diyorum. Ve outlet olarak değiştiriyorum. Generate values dedim. Boundary details'ten bakın şuradaki aslında değer e, statik değeri. Dolayısıyla buradaki options'ı da statik değer olarak değiştirmemiz gerekiyor. Buradan da dilerseniz bakalım profilimize. Şöyle relative pressure aktifken apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi R'ye bağlı olarak basınç gradyanlarını görebiliyorum. Evet şimdi aslında bitti. Yani şimdi koşturabiliriz artık. Fakat koşturmadan önce başka bir şey daha göstermek istiyorum size. Yapacağımız bir şey değişiklik değil aslında. Şöyle rotora, rotonun domainine sağ tıklayıp edit diyorum. Ve bakın şurada alternate rotation model var. Buradaki e, şey aslında e, konvektif terimi modellerken, e, yönetici denklemlerde konvektif terimi modellerken karşımıza çıkan e, bağlı ve mutlak Hız arasındaki farktan dolayı oluşan nümerik hataları en aza indirmemizi sağlıyor. Hani sunum içerisinde demiştik ya, turbo makinalara özelleşmiş nümerik modellerimiz de mevcut. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Nümerik araçlarımız mevcut. Okay diyorum. Ve artık koşturmak için hazırım. Şurada bakın, define ana tıkladım. İsmini rotor diyelim, rotor, stator olarak belirtiyorum seviyorum herhangi bir şey değiştirmeyeceğim buradan paralel ya da seri koşturabilirsiniz round diyorum buradaki kezimiz buraya kadardı bir sorunuz varsa chat bölümüne yazabilirsiniz şöyle iterasyonları takip ediyorum 18, 19, yaklaşık bir 50'ye yakın yerde duracağını tahmin ediyorum. Yapacağımız ikinci çalışmada da ne yapacağız? Yeni bir e, domain okutmayacağız. Sadece belli değişiklikler yapacağız. Oradaki e, soğutma deliklerini de ne kadar kolay bir şekilde tanımladığımızı göreceksiniz. Okay dedim. Şimdi ne yapıyorum? Buradan sonuçları görmek için Safety Posta okay diyorum ve açıyorum. Okay dedim. Evet, ilk olarak şöyle bıçaklar üzerindeki kontrolleri görelim dersiniz. Insert dedim, Kontra tıkladım, okay diyorum. Şöyle ağır bir zaten seçili halde. Buradaki basıncı görelim. Apply diyorum. Şöyle gördüğümüz gibi buradaki ışıklandırmayı da kaldıralım Daha gördüğünüz şöyle gördüğünüz gibi. Diğer bıçakta da neyi görelim? Ee, sıcaklığı görelim. Şöyle insert dedim. Kontrollere tıkladım. OK dedim. S1 için S1 e tıkladım ve buradan da temperature tıklıyorum. Apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sıcak bir e, gazı karşılıyor zaten. Dolayısıyla e, uç bölümü daha sıcak olacak. Bir de akım çizgilerini görelim. Şöyle akım çizgileri için tıklıyorum. OK dedim. Start from S1 inlet diyorum. Apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki hız, e, hıza bağ, bağlı olarak renklendirilen akım çizgilerini görebiliyorum. Ahmet Bey bir soru sormuşsunuz. Ee, Excel'deki datalar deneylerden mi geliyor? Yani bu e, elde ettiğiniz daha sonra şöyle deneylerden de elde edebilirsiniz. Ya da e, hani bu tamamen sizin nasıl elde etmen? Sadece burada şeyi göstermek istedim. Hani düzgün olarak değil de e, farklı fonksiyonlarla tanımlayabileceğinizi göstermek istedim. Bu şekilde zamana bağlı olarak da tanımlayabilirsiniz bu arada. Ben orada sadece R'ye bağlı olarak tanımlamıştım zamana bağlı olarak e, profilleri de tamamlayabilmeniz mümkün tabii ki. Şöyle bakıyorum. Başka soru var mı? Bir soru daha varmış sanırım. E, program kaydı yok gönderilmeyecek şu an için. Evet, başka soru yok sanırım. Şimdi soğutma kanalları ekleyeceğiz. Yani <gülüyor> normalde pratikte e, turbo makine üreten, modelleyen yerlerde sıcaklık çok büyük bir problem. Çünkü sizin kanatların üzerindeki deformasyona yol açan bir problem aslında. Stator üzerinde delikler açacağız. Tabii biz bu delikleri ne yapacağız? E, CAT ortamında çizmeyeceğiz. Şöyle gösterelim. E, CFD postan çıkıyorum. Bu dedim. Aynı şekilde buradan da çıktım şimdi buraya geldik ee, ilk olarak geçmeden önce burada dosyada okuttuğumuz bir değeri sabit bir değer olarak değiştirelim şunu 1000 kelvin olarak değiştirdim 1000 kelvin olarak değiştirdim Bir de ne yapacaktım benim bir tane daha e, profil verilerim vardı tools'tan geliyorum initialize profile data dedim Buraya tıklıyorum ve bakın buradan Injection Position'a tıkladım, Open dedim. Şuradan gördüğünüz gibi üç tane fonksiyonum var. Bu üç fonksiyonun da e, çeşitli parametreleri var. Injection Temperature var, i̇şte diyametre var yani deliğin e, yani sadece burada fiziksel değerler değil aynı zamanda geometrik veriler, veriler de e, içeriyor. Bunlar ne işimize yarayacak şimdi birazdan göreceksiniz. OK dedim. Okey dediğim zaman üç tane fonksiyon geliyor. Bir tane fonksiyon gelmiyor. Ee, i̇lk başta tabii bunları, e, yani şunu göstereyim hatta isterseniz. Oraya daha sonra geçeceğiz ama insertten biz bakın, injection region'ı biz buradan tanımlayacağız. Ee, buradaki üç fonksiyonu buraya bağlayacağız ama buraya geçmeden önce tabii burada düzenleme yapmamız gerekiyor. İçerideki değerleri... Şuradan içerideki değerleri mesela mass flow demiş. Buradaki mass flow'u tanıtmamız gerekiyor. Nasıl tanıtacağız? Parameter liste tıklıyorum. Ve burada Bakın injection mass flow rate'e tıkladım. Bunu tanımladım. Bir de, de bu, burada da tanımlamam gerekenler var. Cooling temperature var. Burada parameter liste tıklıyorum. Ve total temperature olarak değiştireceğim bunu. Bakın total temperature olarak tanımladım. All Diameter var. Bunun için de aynı şekilde Diameter olarak tanımlıyorum. Burada yapmam gerekenler bitti. Apply diyorum. Diğerleri için de aynı şeyi yapalım. Edit dedim. Şöyle diameter tanımlanmış zaten. Injection Temperature Total Temperature olarak tanımladım. Bir de Mass Flow var. Bunu ne yapacağım? Injection mass flow rate diyorum. OK dedim. Son olarak suction kaldı. Bunu tanımladım. Şöyle aşağı iniyorum. Total temperature dedim. Burada mass flow son olarak injection mass flow rate var. tanımladım. OK dedim. Peki. Burada görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü şunları aktif hale getirdiğimiz zaman bakın. Burada soğutma kanallarını görebilirsiniz. İki tanesi kanat üzerinde yer alıyor. Bir tanesi de hap üzerinde dediğimiz. Hap dediğimiz şey aslında göbeğe bağlı olan yüzey. Yani normalde bizim şöyle onu da göstereyim. Bizim Normalde şöyle profilimiz. Fakat biz sadece burayı modelleriz. Bu arada yeri gelmişken bahsedeyim. onu da söyleyelim. 1000 kelime olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla şöyle gördüğünüz gibi kapı kırmızı olarak renklendirdi burayı. Aslında kapatabiliriz. Şunu şuraya da kapatmamıza da gerek yok. Kalabilir öyle. Şimdi artık e, injection yani e, soğutma kanallarını artık modelleyebiliriz. Nerede yer alıyordu? bizde? de e, Şuradan R1'den OK diyorum. Bakın şuradan ne yapacağım? Profil olarak... Tabii bir saniye ben asla isim vermedim buradan. Insert diyorum. Injection Region dedim. R1'e tıkladım. Buradan ilk olarak Hop Cooling'i tıklayalım. Hop Cooling'i modelleyelim. Hop Cooling Hold diyorum. OK dedim. Generate values diyorum. Şöyle bakın. Zaten buradaki e, kanadım üzerinde delikler olacaktı. Pardon. E, hub için. Entire hub calling. Yani şurada. Şuradaki e, soğutma kanallarım olacak. Bunu da seçtim. Injection details'e geldim. Buradan circular hole'a tıkladım. Burada hiçbir değer girmeme gerek yok. Zaten dosyadan okuyor. Gördüğünüz gibi değerleri. Apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Delikleri modelleri OK diyorum. Bakın şuraya geldi. Şimdi değerlerini tanımlayalım. Insert dedim. Injection Region. R1'e tıkladım. Buradan da hangisini yapalım? Pressure. Pressure. Surface. Holes diyorum. Buradan da seçiyoruz tabii pressure surface cooling'i seçtim. Bir de nereyi seçeceğim? Aslında seçili halde zaten. General right wall'us diyorum. Ya yani buradan da circular hole olarak seçiyorum. O oh, apply dedi. en son olarak da injection issue're bir dedim. suction surface holding, Bu da aynı şekilde e, kanat üzerinde şöyle e, bu arada öncekini de göstereyim. Bakın şuraya modelledi. Şimdikini de buraya üst, üst, yukarı modelleyecek. Şuradan suction'ı seçip generate surface diyorum. Injection Details'ten Şuradan Circular Hold dedim Apply diyorum Okey diyorum Evet şimdi artık tamamımı da yaptım ee, Koşturabiliriz Fakat ben şöyle bir şey yapacağım ee, Önceki Önceki çözümümün üstüne Önceki çözümümün üstüne ben e, Analizimi gerçekleştirmek istiyorum Dolayısıyla bakın Execution Control'e tıkladım Ve buradan isim veriyorum Soğutma diyelim, soğutma. Def diyorum. OK dedim. Şimdi artık define run'a tıklayabilirim. Ne yapıyorum? Bakın şuradan normalde direkt run'a basmam lazım. Fakat initial Values'tan OK diyorum. By name'e geldim. Önceki çözümüm, bakın benim önceki çözümüm result e, uzantılı dosyayı seçiyorum. Open diyorum. Sonra bakın şuradan geldi. Herhangi bir şey değiştirmiyorum. Startup diyorum. Buraya kadar herhangi bir sorusu problemi olan var mı? Yani e, Reşit Beyler sormuşlar, bir soru sormuşlar. Yani öyle bir e, durumu bilmiyorum şu an siz söylediniz. Bas, rotordan hız çıkınca hız mı artıyormuş? Yani o şöyle olabilir, şundan dolayı olabilir. E, rotordan çıkan hız şundan artıyor olabilir. Normalde ses altı hızlarda, daralan bölgelerde hız artar. Hani bundan dolayı artıyor olabilir. Anladım. Yani e, tabi e, hız düşünce de normal olarak basınç basınç artıyor. Zaten temel e, akışkan dinamikinin temel prensibi gireyim. Yani Böyle başka bir soru var mı bakıyorum? Statik basınç evet. Zaten toplam basınç dediğiniz şey e, ancak sistemdeki Kayıplarla mümkün olabilir. Mesela bir şok vardır önünüzde. O şoktan sonra siz ancak toplam basınçta bir şey yaşarsınız. Tabii dinamik basınç. Yani biz zaten akışkanlar dinamiği diyoruz. Bizim statik basınç şey hidrostatik akışta bir şeyimiz yok zaten. Yani biz burada iki tür basınçtan bahsedebiliriz CFD analizlerinde. Bir termodinamik basınç, bir de yani dinamik basınç. termodinamik basınç dediğimiz şey zaten sıkıştırılabilir akışla beraber gelen o equation of state olarak bilinen e, basınç. Bugün sorunuza cevap buldum. Evet. Buradaki çözümümüz de bitti. Gördüğünüz gibi bakın. Çözümü aldığı yerden devam etti. Yine aynı şekilde yakınsadı. Buradaki biraz grafiklerden konuşalım dilerseniz. Buradaki değerler e, residual değerleri yani bir önceki iterasyondaki, bir önceki iterasyon arasındaki farkı e, izlemişiz burada. Sadece şurada efficiency bölümü var buradaki rezüjuller değil. Şöyle gördüğünüz gibi ilk çalışmamıza ait grafik var burada daha sonra değişmiş tabi. %90'a ait, %90'a varan bir verimliğimiz söz konusu. Bir de şunu göstermek istiyorum. Şöyle New Monitor diyorum. OK dedim. Şuradan Flow'a tıkladığım zaman Injection Region'lardaki e, debiyi görelim. Akışkan debisini görelim dilersiniz. PMS Injection'a aktif hale getirelim. Bir diğerleri için de debileri göreceğim. Şöyle Apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Belli bir iterasyonla zaten sonra oluşturduğumuz için Oradan sonrasını alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde de grafikleri çizdirebiliriz. Şimdi artık sonuçları görelim. OK diyorum. Yine ne yapacağım? Konturları tıkladım. Şöyle soğutma bölgelerini bakın. Nasıl olduğunu göreceğiz. R1 için bakıyoruz. Temperature dedim. Apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Soğutma noktalarının olduğu yerler. Hatta hub'u da çizelim biz. Bir dakika. Şu locations'tan hub'u da kontrole basılı tutarak okey diyorum. Şöyle apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Soğutma bölgelerinin olduğu yerleri de e, soğuk olarak görebiliyoruz. Bu şekilde ne yapıyoruz mesela? Termal dayanımı arttırmış oluyoruz. Evet. E, webinarımız bu kadardı. E, umarım keyif almışsınızdır. Sorunuz varsa alabilirim. Evet. Yok sanırım. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, şöyle bir anketimiz var. Katılırsanız mutlu oluruz. Şöyle paylaşıyorum chat bölümünden. Şu anketi bizim için doldurursanız gerçekten mutlu oluruz. Reşit Bey sormuş. Yine pompada açılar oluşur mu? Yani şöyle oluşur. kavitasyona maruz kalır. Diyelim ki biz siz bir denizaltı modelliyorsunuz ve denizaltında pervaneleri var. O kavitasyon sonucunda korozyon oluşuyor ve delikler oluşuyor. Hani bundan dolayı verimlilik düşümü tabii ki de söz konusu olabilir. Hani havada da kavitasyon oluşuyor ama tam o konuda bilgim yok. Yani buna buna yönelik çalışmalar olduğunu biliyorum ama tam olarak hakim diyelim havadakine. Ya seal'den kastınız ne Emirkan Bey sizin için diyorum. Seal bölgeleri nasıl ele alınmam demişsiniz ama seal bölgeleri tam olarak ne demek onu bir açıklarsınız. Yani e, onun hakimi değilim ama şöyle bir şey söyleyebilirim hani siz söylediklerimden çıkarın isterseniz. E, sızdırma durumları için hani dediğim gibi kavitasyonu önlemeniz gerekiyor. Hani sızdırılan yerler nasıl e, onarılı şeklinde değil de e, daha çok kavitasyon oluşmaması için ya da o sızdır, sızdırmaya neden olacak şeyleri engellersiniz hani bu şekilde yaparsınız. Evet, görüntüyü ben kapattım şu an. Şu an çünkü bitti. Ee, mesela bir pervanet tasarımı için ne yapabilirsiniz? Ee, bıçak sayısını artırabilirsiniz ki sürekli yüzeyi azaltabilirsiniz. Çünkü yüzey üzerinde hızlı bir e, hız, hani hızdan dolayı basınç çok çok düşeceği için kaynama noktası da şekilde düşecektir. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde kavitasyon olacaktır. Hani böyle, böyle şekilde azaltabilirsiniz. Ee, Sızdırmazlık durumu dolaylı olarak bu şekilde engelleyebilirsiniz. Hayır başka şekilde nasıl oluyor bilmiyorum. Vardır büyük ihtimalde ben bilmiyorum. Rica ederim. Beni dinlediğinizi tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.